Karkan durmaz damarda Benim yolum uzun ne biliyorum ki kimse kalamaz ayakta Susunca anlıyorum çok konuşmak anlamsız Sus konuşma o zaman artık anlam arama hayattan Korkma bağla yaşama kancalarını Nedense ben dumanla bağladım hayatın sancılarını Beyine şok verip de öldürdünüz duygularını Lan zamanla yaşarmadı mı yanakların Sevinci unutmadım Belki çok gelir bana özgürlük Bilinçaltım unutmadı o günleri İçimden koptun üzüldük Orada mutlusun diye düşündük biz arkadaşlarımla Anladım ben artık hayat uzak bana Sorun değil yalvarışımı anlamayışım Genelde hep varım ve yokluğumla anla savaşı İçinde sen olmayan bir şehrimi ben yok sayayım Şimdi ben olmayan gözlerinde kaldı yaşamım Neyse tüm olanlara rağmen ayakta kalmak önemli Ben ayaktayım Lakin bunu hak etmedim Soğukta kaldı dondu benim en büyük ihanetim Orada olmuş olman hislerimin yok edilişi Bunu izlemeli ömürde böyle vicdan görülmedi Sebebim sensen eğer boynumdan kesin beni Alıştım bir nevi Sokakta normalim Geçen yıldan bu yana benim Katçılımdan eksildi hayatımdan Elimden tutan zaman kelepçesi Çözün beni Bugün de bilinçaltım kirli Zorluklardan kale yaptım Üstüme devrildi Alıştım artık Zaten ömür böyle değil mi? Ha. Hayatım hep bir hüsran Takıntı var bu aşktan. haber yoktu çoktan Yakın yüzler korsan Neyin var bir sorsan Mutluluğu elimde sıtsam Kader fanusundan ile elbet huzura çıksam Giden dönmeyecek Yani biz öngümde gel İçimde That's it bensen her yılından kesin konu. Alıştım birine. Sokakta normalim. Geçen yıldan bu yana benim katcılığımdan eksildi.